Gelelim 10. sınıf. 10. sınıfa geçtiğinizde artık biraz daha liseyi öğrenmiş, arkadaş çevreniz oluşmuş oluyor. 10. sınıfın konuları birden ağırlaşmıyor arkadaşlar. Bazı dersler orantısız bir şekilde ağırlaştığını söyleyebiliriz. Ama bazı dersler de hala kolay olarak kalıyor. 10. sınıfta yine sayısal ve eşit ağırlık ayrımı olmaksızın, Tekrar ediyorum sayısal ve eşit ağırlık ayrımı olmaksızın tüm derslerinize aynı şekilde not alarak öğretmenlerinizin söylediğini iyi dinleyerek ve yazarak çalışıyorsunuz. Çalıştıktan sonra özellikle sayısal derslerin pekiştiricini yapıyorsunuz. Yani bunları test, soru bankaları, videolar eşliğinde yapıyorsunuz. Sonra Yatağınızda rahat bir şekilde girip uyuyorsunuz. Hazır uyumaktan bahsetmişken, arkadaşlar 9. 10. sınıftaki öğrenciler, sevgili gençler lütfen uykula ilgili probleminiz varsa bunu bir an önce halledin. Uyku ve beslenme sizin başarınızı birebir Etkiliyor. Lütfen bunu unutmayın. 9. 10. sınıfa gelince öğrenci de şu oluyor. Şimdi 8. sınıfta yatmak zorunda olduğu bir saat vardı 8. sınıfa kadar. Aile biraz daha otoriter davranıyordu. Senin yaşın küçük şu saatte uyumak zorundasın diyordu. Ama lisede artık genellikle bu söyleler kalmıyor. Ama şunu unutmayın uyku hep çok önemlidir. 9. 10. sınıftaki çocuklar o bilgisayarlar var ya o bilgisayarları bir kere hayatınızdan çıkarın. Yatmanızı engelliyor ya hani bilgisayarlar onları hayatınızdan çıkarın uyku düzeniniz çok önemli yatmadan önce biraz bilgisayar bakayım diyorsanız mutlaka bunu kesin arkadaşlar bir an önce yapın bunu bir gün başlayın ve o gün bugün olsun o bilgisayarı hayatınızdan çıkarma gününüz bence bugün olmalı 9. 10. sınıf öğrencisi mutlaka zamanında yatmalı ve düzenli beslenmeli. Bu sizin bütün hayatınıza yetenecek.